Değerli canlılar dostlar ben Cem Kervan bu hafta Dua edin iman ile Adlı çok canlı halay tarzında bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle Dua edin iman ile ee, Geçen hafta ne diyorduk? Ee, bir gün İsa taliplerine şöyle dedi Günahı çekici kılan tuzaklar hep vardır hep olacaktır Fakat bu tuzakları kurup günaha sokmak isteyenlerin vay haline Bu naçiz taliplerden birini yola çıkarıp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 Onu yine affedeceksiniz. Abdallar sultana imanımızı artırmanızın yolunu öğret bize dediler. Neyi ima ediyorlar? Senin yolun çok zor, çok çetin nasıl yapacağız? Hem kendimize dikkat edeceğiz hem başka bir canlar günah işlerse onları dobra dobra e, uyaracağız. Eğer tövbe ederlerse... Affedeceğiz hele günde yedi kere bile edeceğiz. Bu, bu yol çok zor, çok çetin bir yol. İmanımızı artırmamızın yolunu öğret bize dediler. İsa onlara şöyle cevap verdi. Hardal tanesi kadar bile imanınız olsa şu dut ağacına, herhalde orada bir dut ağacı varmış. Şu dut ağacına kendini kökünden sök, denize dikilesin. Derseniz size itaat eder. Yani imanın miktarı önemli değil. Küçücük de olsa bile hardal tanesi kadar bile olsa yeterlidir. Yeter ki dua edesiniz iman ile. Biliyorsunuz başka bir yerde İsa ne diyor? E, i̇manınız varsa şu dağa buyruk verirsiniz. Kaldığı yerden başka bir yere geçer. Yani... Dua etmemiz gerekiyor ve dua ederken iman ile dua etmemiz gerekiyor. Bazen dua etmiyoruz ve kendimizi kandırıyoruz bir anlamda. Yani bunun tevekkül olduğunu, e, itimat olduğunu, kanaat olduğunu düşünüyoruz. Aslında tembelliktir. Yani çünkü dua etmemiz gerekiyor ama iman ile. Evet şu halay tarzı deyişi bir paylaşayım sizinle. hardal tanesi kadar imanınız olsa bile bir hardal tanesi kadar imanınız olsa bile her şey mümkün olur canar dua edin iman ile her şey mümkün olur canar dua edin iman ile Siz olmaz hiçbir şey, sizin için olur her şey. İmkansız olmaz hiçbir şey, sizin için olur her şey. Yeter ki etmeyin şüphe, dua edin iman ile. Yeter ki etmeyin şüphe, dua edin iman ile. Verirsiniz, Aca emredirseniz. Ta buyur verirsiniz. Aca emredirseniz eğer iman eylerseniz dua edin iman ile. Eğer iman eylerseniz dua edin iman ile. Bu da dersin yerden sokul. Denizin içine dikil Duta dersin yerden sokul Denizin içine dikil Deniz ortasında ekil Dua edin iman ile Deniz ortasında ekil Dua edin iman ile İmanlıya mucize çok Kervanım olun gönlü tok İmanlıya mucize çok İmkansız diye bir şey yok Dua edin iman ile İmkansız diye bir şey yok Dua edin iman ile Evet her zaman her durumda dua edin iman ile Sizin için hiçbir şey imkansız değil yeter ki iman edin Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere iman ile dua edin, sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.